O, o parçayı parça kapatacağız ki, bu üstüne lazım ama. Böyle evet. atarız, evet. Bak şu önündeki parça, parça, parça bakalıyor ya. İyiyim böyle, iyiydi. Evet. Ya şu, şu da şurada bir şey var. Yaklaşık 6 yıl kadardır, Siirt hayvan hakları topluluğu olarak. Siirt'te, Siirt'in hayvanlara e, hizmet etmeye çalışıyoruz tabiri ise. Gerek kışın gerek yazın mama yer su ilaç gibi ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyoruz. Biliyorsunuz e, kış sezonundayız. Hayvanlarımız yani yuva muhtemel ormanın hayvanlarımıza kulbe yapıyoruz. E, paletlerden iskele oluşturduk. Daha sonra brandalarımızı alıp paletleri geçirdik, montaladık. Bu şekilde kış e, sezonunda hayvanların e, üşümemesini ve ıslanmamasını sağlamaya çalışıyoruz. Tabi bunu yaparken öğrenci ekibimiz de yaptık, gönüllü arkadaşlarımız da yaptık. Birçok onda maddi ve manevi olarak eksikliklerimiz var. Onları gidermeye çalışıyoruz. Hayvanlar özellikle yaz aylarında su bulmakta sıkıntı yaşarken, kış aylarında ise soğuktan çok muzdaripler. Özellikle soğuk çok onları etkilemektedir. Aynı şekilde kışın hayvanlar çok fazla ıslandığı için, çok fazla kar yağışına maruz kaldığı için yuva bulmakta çok sıkıntı yaşıyorlar. Çok üşüyebiliyor, hasta kalabiliyorlar. Bunun dışında mama ve gıda bulmakta zorlanabiliyorlar. Vatandaşlarımızdan talebimiz şudur. Hiç değilse dükkanların önüne, evlerin önüne bir tas su, önlerden kalmış fazla atık yemekleri koymalarını rica edebiliriz. En basit, herkes yapabileceği bir e, görev diye düşünebiliyorum bunu. Palet ihtiyacımız oldu. Sağ olsun bazı gönüllü insanlar, Allah razı olsun bize de palet temin etti. Brandaları temin ettik. Ekipteki arkadaşlarımız aramızda para topladık. Bu paralarla branda aldık, çeviye aldık, matkap temin ettik. Özellikle doğum yapan kedilerin ve köpeklerin yer ihtiyacı oluyor. Hiç değilse soğuktan korunabilecekleri bir kulübe ihtiyaçları oluyor. Biz siirt hayvanakları olarak kulübe teminini yaptık. Gıda ve mama temini için siirt halkından yardım talep ediyoruz. Bunun dışında hiçbir şey yapamayacak olursak bile kış şartları biliyorsunuz biraz çetin geçiyor. Apartmanınızın kapı açımı bırakırsanız hiç değilse yavru kediler ve köpekler geceyi orada geçirebilir.